Mekan ve zaman olarak Türk dünyasını kucaklayabilecek ve ortaya konmuş olan o zengin, muhteşem tarihi bir şekilde ele aldık. Benim iddiam şu, burada Türk dünyasına yönelik ve insanlığa yönelik bir çiçek açacak. Bu Türk tarihinin zenginliğini, Türk kültürünün önemli yanlarını, yönlerini gösteren bu Parkta, bu müzede gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz faydalanarak burada yer alacaklar. Buradan etkilenecekler diye düşünüyoruz.